Aa da kalmışım. Ne bulduysam geçirdim üstüme. Valla staj çok iyi geçti. Ya bence beni kadroya alırlar. Bugün belli olacak. Evet evet. Test sonuçları çıktı. Epilepsi dediler. İlaç kullanmam lazımmış. Ya bölüyorum ama. Senin bu işi alacağını hiç sanmıyorum. Niye? Epilepsi diyeyim diye mi? Sizin gibi bir sanatçıdan böyle bir yargı beklemezdim. Ne alakası var? Ben de epilepsi hastasıydım. Sorun o değil. Şu haline bak. Nasıl ya? Abi ne yapacağım ben şimdi? Bir saniye. Her beş kişiden biri, işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyor. Sen onlardan olma. Abi çok sağ ol tekrardan. Hakikaten abi ya epilepsinin işe alınmamakla ne alakası var? Epilepsi için bak.